Merhabalar 9 Ekim 2021 tarihinde Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak 16 derece terazi burcunda ee, bu videoda bu etkileşimden bahsedeceğim ve ilerleyen saatlerde Merkür-Mars kavuşumu da yaşanacak yine 16 derece terazi burcunda yani güneşin Merkür'ün ve Mars'ın kavuşumda olduğu e, oldukça hızlı hareket eden gezegenlerin e, kavuşum enerjisi ve terazi enerjisini yansıtmasıyla beraber oldukça önemli bir gün olacak e, 9 Ekim günü. Bugünün açılarından etkileşimlerinden bahsedeceğim. Bunun yanı sıra çok kısaca burçlara ilişkin bu kavuşumun etkilerini de anlatacağım. Çünkü gerçekten üç gezegenin bir burçta toplanması stelyum olarak değerlendirilir ve aynı derecede toplanıyor olması yeni ay sonrası aslında yeni ay gündemlerinin tekrardan tetikleneceğinin işaretini veriyor gibi gözükmekte. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz ay sonunda... Merkür retrosu başlamıştı terazi burcunda ve hali hazırda terazi burcunun 16 derecesine kadar gerilemiş vaziyette olacak Merkür. Bu da özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler alanında bir gözden geçirme sürecinin başladığını, eski ilişkilerin, Eski konuların eski ortakların tekrar karşımıza çıkabileceğini göstermekteydi. Zaten 6 Ekim tarihinde meydana gelen terazi yana ile beraber de aslında evet Mars'ın yakınlığı ve Merkür'ün yakınlığı tam karşısına Kiron'un bulunmasından mütevellit bizi biraz zorlayan yaralarımızı deşen. Öfkemize belki de hakim olamadığımız ve birçok ilişkinin kaderini belirleyecek bir süreci geride bıraktık. Aslında 9 Ekim tarihinde yeni ayın etkilerini tamamen arkamızda bıraktığımız söylenemez. Çünkü hali hazırda dereceler birbirine oldukça yakın. Bu Merkür-Mars-Güneş kavuşumu yine Kiron'a 6 derecelik bir orpla karşıtlık yapmakta. Bunun yanı sıra ama Jüpiter ile güzel bir etkileşimi var her ne kadar plütonla sert bir karesi olsa da yani Plüton, Kiron ve Güneş, Mars, Merkür üçlüsü arasında bir tek kare görünüm oluştuğunu söyleyebiliriz. E bu daha hızlı olayların olacağını ve bu olayların meydana gel geliş esnasında bazı yaraların açılabileceğini ve aynı zamanda dönülmesi zor bir sürece de girileceğini göstermekte. Yani köklü bazı sonlanmalar, bitişler ve başlangıçlar için aslında sürecin hızlı ilerleyeceğini gözlemliyoruz bugün itibariyle. Evet, Güneş, Mars ve Merkür'ün terazi burcuna toplanması özellikle Güneş'in ve Mars'ın. Terazi burcunuzda düşük konumda olmasından mütevellit. Egomuzu, kimliğimizi, benliğimizi ortaya koyma noktasında sorunlar yaşayabileceğimizi, öfkemizi e, dile getirirken belki de kendimizi doğru bir şekilde aktaramayacağımızı ifade eder. Hareket etme potansiyelimiz, e, bizi hayata bağlayan temalar, Güneş ve Mars ikisi de bize hayat ve kan, can katan, e, canlılık katan gezegenlerdir. Merkür de bizim gündelik hayatta kullanmış olduğumuz iletişim, dilimiz ve zihnimizin düşünme biçimini aslında sembolize eder. Dolayısıyla burada evet her ne kadar Güneş-Mars kavuşumu çok hızlı ve enerji olsa da terazi burcunda potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremezler. Güneş ve Mars e, tam karşıda Koç burcunda bulunmuş olsaydı gerçekten çok büyük girişimlerin, çok hızlı başlangıçların olacağını söyleyebiliriz. Bu süreçte evet bir takım şeyleri başlatmak istiyoruz. Artık hızlı bir şekilde bazı durumların değişmesini istiyoruz ve bu da özellikle geçmişte kalan mevzulara yönelik. Özellikle ikili ilişkilerinde problem yaşayanlar varsa, mevcut ortaklığıyla alakalı sorunları olanlar varsa artık bu durumun böyle devam etmemesi gerektiğinin farkına vararak harekete geçmek istiyor ve harekete geçiyor anlamına gelmekte. Ancak aksiyon alırken ve harekete Geçerken, her zamankinden daha farklı durumlarla karşılaşma ihtimali söz konusu, e, tam ayağa kalkacakken bir engelle karşılaşma ihtimali söz konusu veya kendini çok doğru bir şekilde ifade edememe, ortaya koyamama gibi bir ihtimal de açıkçası mümkün gibi gözükmekte. Hal böyleyken bu Güneş Mars Merkür Üçüsü özellikle zihnimizin çok aktif olacağını çok hızlı bir şekilde karar alıp vereceğimizi aklımıza birçok fikrin geleceğini ve aynı zamanda aldığımız kararları hemen uygulamak isteyeceğimizi göstermekte ancak tam karşısında bulunan Kiron özellikle bu kararları uygularken Biraz daha durup düşünmemiz gerektiğini belki de e, bu adımları atarsak fikrimizi söylersek harekete geçersek bizi de kırıp dökebilecek durumlarla karşılaşabileceğimizi göstermekte ve Plüton da e, bu üçlüye kare yaparken evet bir adım atıyorsun çok fazla düşünmeden atıyorsun ancak bu adımdan sonra geri dönmen mümkün olmayabilir ona göre adımlarını at. Veya attığın adımlar sonrasında beklemediğin hamlelerle karşı karşıya kalabilirsin diyor. Ancak tabii ki iyi haberimiz bu üçlüye Jüpiter'in güzel bir desteği var. Dolayısıyla burada evet atacağımız adımlarda bir şekilde durumu toparlayabilme ihtimalimizin olacağını da görüyoruz. Belki insanlar tarafından desteklenebileceğimizi veya ortam gerginleşirse yumuşama ihtimalinin olabileceğini gösteriyor. Herhangi bir girişimde düşünmeden bulunuyorsak evet her ne kadar dürtüsel bir Adımla e, ilerliyor olsak da bu alanda şansımızın da yaver gideceğini bir şekilde ilahi sistem tarafından korunacağımızı da gösteriyor. Ama bugün itibariyle özellikle aşırı dürtüsellik söz konusu olabilir. İkili ilişkilere dair e, ani kararlar almamaya gayret göstermemiz yerinde olacak gibi gözüküyor. Şimdi bakalım 12 burcu çok kısaca neler bekliyor bu kavuşumla beraber buna değineceğim. Özellikle tabii ki terazi yeni ayına atıfta bulunan bir kavuşumdan bahsediyoruz. Zaten bir yeni ayın ortalama bir hafta 10 gün kadar tesiri de devam etmektedir. Yeni aya çok yakın olmasının rütürü hala hazırda bu gündemlerin tekrar tekrar karşımıza çıkması ve artık bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini ifade edecektir. Şimdi koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Terazi burcunda meydana gelen Merkür-Mars-Güneş kavuşumu 7. evinizde etkili. Bu süreçte özellikle partneriniz, karşınızdaki insanların çok hızlı hareket etmeye çalıştığı, çok agresif tavırlar sergilediği ve bir şekilde bir konunun konuşulması, çözülmesi ve sonuca ulaşması için motivasyonun yüksek olduğunu görebilirsiniz. Burada aslında sizin biraz daha ılımlı ve pozitif yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten karşı tarafı tutamayabilirsiniz yerinde. Tam tersi bir Tutumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Normalde koç burçları çok daha hareketlidir. Ancak bu defa idare etmesi gereken kişi siz olabilirsiniz. Sevgili koç burçları hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Terazi burcunda meydana gelen güneş Mars-Merkür kavuşumu haritanızın 6. evinde etkili. Günlük temponuzun çok yoğunlaşacağını, koşturmacanızın artacağını görüyoruz. Gerçekten bu koşturmaca içerisinde kendinize zaman ayırma fırsatı bulamayabilirsiniz. Ancak sağlığınızı ihmal etmemeye, kendinize zaman ayırmayı ihmal etmemeye gayret gösterin. Bunun yanı sıra beraber çalıştığınız kişilerle zaman zaman ufak ee, Gerilimler yaşanabilir, sözlü tartışmalar yaşanabilir. Bunlara çok fazla takılmamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Özellikle sağlıkla alakalı bazı problemler yaşıyorsanız mutlaka e, kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Terazi burcunda meydana gelen Merkür-Mars-Güneş kavuşumu haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle aşk hayatınız ve çocuklarla alakalı meselelerde hızlı bir takım gelişmeler var. E, bu süreçte aşk hayatınız oldukça hareketlenebilir sevgili gizler burçları. Eski aşkların e, karşınıza çıkması, yeni bir takım e, aşk potansiyelleri arasında e, siz de oldukça iddialı çıkışlar yapabilirsiniz. E, bu süreçte çok fazla risk almamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Aynı zamanda belki birçoğunuz için beklenmedik gebelikler, hamilelikler gibi durumlar açısından risk mevcutlar. E, bu yüzden e, özellikle risk alırken e, dikkatli olmanız gereken bir e, süreçten geçeceksiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları telazi burcunda meydana gelen güneş mars merkür üçlemesi sizin haritanızın dördüncü evinde etkili olacak bu da aile hayatınızla alakalı tempolu bir döneme girdiğinizi gösteriyor özellikle taşınmak yer değiştirmek ev almak ev satmakla alakalı gündemleriniz varsa bu konular hızlanabilir ev içerisinde sürekli bir koşturmaca sürekli bir tartışma sürekli bir aksiyon haliyle karşı karşıya kalabilirsiniz özellikle aile büyükleriyle ebeveynlerle tartışmalar yaşamamaya Gayret göstermeniz yerinde olacaktır. Zira hepsi dürtüsel tavırlar sergileyebilir gibi gözüküyor. Hayatınızla alakalı köklü değişimler yapmadan önce bunu ne kadar istediğinizden emin olmanız önemli olacaktır. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Terazi burcunda meydana gelecek olan Merkür-Mars-Güneş kavuşumu 3. evinizde etkili olacak. Bu özellikle iletişim trafiğinizi oldukça hızlandıracak bir etkileşime benziyor. Bunun yanı sıra çok hızlı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Ve yakın çevrenizde de zaman zaman gerilimli diyaloglar içerisinde olabilirsiniz. Özellikle araç alıp satarken veya trafikte seyir halindeyken dikkatli olmanız gerekmekte. Ee, Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Terazi Burcu'nda meydana gelen Merkür-Mars-Güneş kavuşumu Ikinci evinizde etkili olacak Bu da para giriş çıkışı ile alakalı önemli gündemleri işaret etmekte. Ee, bir takım para girişleri, hızlı para girişleri olsa da e, harcamaların da oldukça artacağı bir süreci işaret ediyor. E, dolayısıyla bu dönemde yapacağınız harcamalar daha sonradan pişmanlık yaratabilir gibi gözüküyor. E, özellikle harcamaları kontrol altına almak önemli olacak gibi. E, bunun yanı sıra e, kendinizi ispatlamak adına bir takım hamlelerde bulunabilir ve kendinizi fazla hırpalayabilirsiniz. E, onun dışında e, bir takım kazançlar da elde edeceğinizi görüyoruz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Güneş, Mars, Merkür sizin burcunuzda. Birinci evinizde normal profilinizden çok daha farklı bir misyon elde ediyorsunuz. Oldukça hızlı, girişken, yani açık ve cesursunuz. Bunun yanı sıra yanlış anlaşımlara açık olabilecek bazen ani ve dürtüsel tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Şehrenizdeki insanları kırabilirsiniz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde sevgili terazi burçları zaten sizler normal koşullarda uzlaşmacı insanlarsınız. Bu süreci de yönetebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Terazi burcunda meydana gelecek olan güneş, mars, merkür kavuşumu 12. evinizde etkili olacak. Özellikle bu süreçte kendi kendinizi fazla hırpalayabilirsiniz. Geçmiş meselelere çok fazla takılabilirsiniz kaybettiklerinize, pişmanlıklarınıza odaklanabilirsiniz ve bu durum biraz sizi zorlayabilir gibi gözüküyor. Özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız ve uykularınıza ve dinlenme rutininize. Çünkü bilinçaltınız biraz size oyunlar oynayabilir bu süreç itibariyle. Uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Daha temkinli olmanız gerekiyor. Sevgili akrep borçları hoşçakalın. Merhaba sevgili Yay burçları, Terazi burcunda meydana gelecek olan Merkür, Mars, Güneş kavuşumu 11. evinizde etkili olacak. Bu evde özellikle arkadaşlıklar, sosyal çevre ilişkileriyle alakalı hızlı gelişmeler yaşanabilir. Birçoğunuz kariyer gelirlerinizle alakalı ivme atlayabileceğiniz gibi bazılarınızda arkadaşlık ilişkilerinizle e, bazı çatışmalar ve zorluklar, yanlış anlaşılmalar yaşayabilir gibi gözüküyor. Karşınızdaki insanı doğru anladığınızdan veya kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olmanız gerekiyor. E, sevgili yay burçları onun dışında e, güzel terfiler alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak Burçları, terazi burcunda meydana gelen Merkür-Mars-Güneş kavuşumu haritanızın 10. evinde etkili olacak. Bu kavuşum özellikle kariyer hayatınız, toplumsal prestijinizle alakalı e, bir takım e, hızlı gelişmelere işaret etmekte. Ani kararlarla e, bir takım hayati e, durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Kendinize aniden bir işe başlamak, kendi işinizi kurmak, uzun zamandır düşündüğünüz bir şey hayata geçirmek, e, aksiyon almak, üstlerinizle çatışmak, e, birilerine kafa tutmak, meydan okumak gibi e, durumlar ortaya çıkabilir. Ancak bu süreçte aile hayatınızla alakalı da e, üzerine düşünülmesi gerekmektedir konular olabileceğini görüyoruz. Ee, güzel bir süreç dilerim, hoşça kalın. Merhaba sevgili Kova burçları terazi burcunda meydana gelen Merkür-Mars-Güneş kavuşumu haritanızın 9. evinde etkili olacak. E, bu özellikle seyahat trafiğinizi artırabilecek bir etkileşim. Bazı seyahatlerle alakalı e, aksilikler yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar, bilet, rezervasyon gibi konularda e, netlik olmayabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra eğitim hayatınızla alakalı e, geçmişte toparlanması gereken meseleleri toparlamak zorunda kalabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi, ideallerinizi, hedeflerinizi her zamankinden daha hiddetle savunacağınız bir süreç olacak gibi gözükmekte. Bunun yanı sıra yeni bir arayışa girdiğinizi artık yeni bir yola girmek istediğinizi e, görüyoruz. Ekim ayı itibariyle umarım e, dürtüsel davranarak yanlış kararlar almazsınız. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Terazi burcunda meydana gelen Güneş, Mars ve Merkür kavuşumu 8. evinizde etkili. Borçlar, ödemeler, krediler, ameliyatlar, krizli durumlar oldukça ön planda. Bazı borçlar, eski borçlar karşınıza çıkabilir. Bazı sorumluluklar üzerinize yüklenebilir. Eşinizin maddi durumuyla alakalı umulmadık gelişmeler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra operasyon geçirmekle alakalı gündemlerin de ortaya çıkabileceğini ve kriz yönetmek zorunda olacağınızı görüyoruz. Özellikle sizden kaynaklı değil ama başka insanlardan kaynaklı bir takım krizlerle meşgul olmak zorunda kalabilir ve biraz hırpalanabilirsiniz. Ancak desteği de bulacağınızı söyleyebilmem mümkün. Kendinize çok fazla yüklenmemeye gayret gösterin. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu kavuşma dair özellikle söylemek istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasöleci hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.